Bizden buradaki ifadeyi bölmemiz ve sadeleştirmemiz isteniyor. Bir köklü ifade bölüp başka bir köklü ifade var. Aslında bu ifadeyi sadeleştirmenin anahtarı görmeniz gereken şey şu. x'in kare kökünün y'nin kare köküne bölümünün x'in y'ye bölümünün kare köküyle aynı olduğunu bilmek. Burada üst özelliklerini kullanacağız. Burada hatırlamamız gereken önemli bir nokta var. Bu sayıların teker teker köklerini alıp bölmekle birbirine bölüp köklerini almak bize aynı sonucu verecek. Uygulayalım. Buradaki ifade 60x kare çarpı y bölü 48x'e eşit olacak. Bunları sadeleştirmeyi deneyelim. Pay ve payda ikisi de 12'ye bölünebiliyor değil mi? 60 bölü 12 eşittir 5. 48 bölü 12'de eşittir 4. Pay ve payda x'le de bölünebiliyor. x kare bölü x eşittir x. x'i x'e bölersek de yanıt 1 olur. Tabii payı da paydayı da aynı sayıya bölmemiz gerekiyor değil mi? Değer değişmemeli. Eğer sadeleştirmek istiyorsak, evet eşittir kök işareti yapalım. Elimizde 5 bölü 4 var. Aslında başka şekilde de yazabiliriz. 5 bölü 4. Pay'da da 4'ten başka bir şey kalmadı ve payda 1 x ve y var. Burada bir x ve y var. İşte çözüm. Bu şekilde de bırakabiliriz. Ama yine de bir bakalım. Kök işaretinin içindekiler bakalım dışarıya çıkabiliyor mu? Bir deneyelim. Şimdi diyoruz ki, bu 1 bölü 4 çarpı 5 çarpı x çarpı y bölü 4'ün Kök işareti içindeki haline eşittir. Bu da kök içinde 1 bölü 4 çarpı kök içinde 5 x y'ye eşittir. Bu 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'ye eşittir. Ya da başka bir şekilde düşünelim. Aslında bu da aynı şey. Buradaki ifade 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ile aynı şey. Ya da 1 bölü 2'nin farkına varamazsak bu 1'in karekökü ve 4'ün kare ile aynı şey deriz. 'ün karekökü 2'dir ve buradan yine 1 bölü 2 sonucuna ulaştık. Yani buradaki ifadenin tamamı 1 bölü 2 olarak sadeleşir. Hepsini turuncu yazıyorum şimdi. 5 x y'nin karekökü çarpı 1 bölü 2. Bu aşamadan sonra artık karekökten çıkabilecek bir ifade kalmadı. Buradaki başka hiçbir ifade tam kare değil. Ve bu da işlemin sadeleşmiş sonucu.